Türk Cumhuriyeti'nde bir devlet vakıf üniversitesi olan Nefkarp Üniversitesi öğrencilerine deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunmakta olup modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı, nitelikli akademik kadrosu, uluslararası akreditasyon ve anlaşmaları sayesinde dünya çapında kalite standartlarını yakalamış eğitimiyle mezunlarına dünyanın her yerinde iş ve akademik kariyer imkanı sağlamaktadır.